Evet arkadaşlar 29 Aralık Cumartesi ile ilgili ikinci videomuz, formül videomuz. Yukarıda yazıyor bakın 220, 214 ve 216 maçları seçtik arkadaşlar. İlk yarı ikinci yarı oynadık. Buradaki amacımız az maç fakat Ganyani yüksek. Çarpıldığı zaman verdiğiniz parayı misli misli alın. 18 kupon var arkadaşlar toplam burada. Şimdi bu yaptığımız kombinasyonlar tutuyor mu arkadaşlar? Hemen bir tanesini ispat edelim. Bakın bu 20 Aralık. Çarşamba günü oynadığımız videosunu çektiğimiz e, formül. 469, 460 ve 468. E, maçlar arkadaşlar. Üçüncü yukarıdan aşağı. Hepsi birer tane kupon. Hemen üçüncü kupon. Yuvarlak içine aldım. Bakın sıfırdan bire 469. 463 sıfırdan sıfıra 468 sıfırdan ikiye tutmuş arkadaşlar. Bunun altına maç ekleyenler bunu oynadılarsa parayı kaptılar. Şimdi devam edelim. 29 Aralık e, Cumartesi'ye devam ediyoruz. 220, 214 ve 216 maçları seçtik. Şimdi bakın arkadaşlar üstte bakın. 220 sıfırdan 1'e ilk yarı ikinci yere oynuyoruz. Sıfırdan 2'ye sıfırdan sıfıra dedik. Şimdi bu yukarıdan aşağı 9 kupon var burada. Hepsi birer tane ayrı ayrı kupon. Zaten birinci ikinci diye yazdım altlarına. Şimdi yukarıda bakın. 220 sıfırdan 1'e sıfırdan 1'e sıfırdan 1'e. 3 tane yan yana soldan sağa yazdık. Devamında 220'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye 0'dan 2'ye dedik. Yani üçer tane bunlardan yazıyoruz. 220'ye yine altta bakın. 0'dan 0'a 0'dan 0'a 0'dan 0'a dedik. Şimdi ikinci sırada yukarıya çıkın. Yine. 214 ikinci sırada birden 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a diye yukarıda yazıyor bakın. 3 tane seçenek koyduk. Hemen 214'e 6'a bakın. Hemen altında ikinci satırda 214. 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a ayrı ayrı yazıyoruz. 214 1'den 1'e 214 2'den 2'ye 214 0'dan 0'a ikinci satır. Hemen altta yine 214 1'den 1'e 2'den 2'ye 0'dan 0'a ayrı ayrı bir tane yazdık. Şimdi üçüncü satıra geçiyoruz arkadaşlar. Üçüncü satırda 216'ya 1'den 0'a 2'den 0'a dedik. Önce 216'ya buradaki 9 kuponda 1'den 0'a komple bütün hepsine 1'den 0'a diyoruz arkadaşlar. Soldan sağa 3'üncü Satırda birden sıfıra bakın komple hepsini yazdık arkadaşlar. Şimdi ikinci dokuz kupana geçiyoruz. Şimdi burada 18 kupon var. Bunlardan bir tanesi tuttuğu zaman eğer buraya da maç da eklerseniz verdiğiniz parayı 3 misli bile yazsanız 18 kupana 3'er misli verdiğiniz parayı 5'e 6'ya 7'ye Kanyana göre çıkma ihtimali var. Şimdi bakın bu ikinci e, cumartesinin ikinci dokuz kuponu biraz önceki forminin devamı. 220 yine aynı. Yukarıda bakın. 214 yine aynı. 216 yine aynı. Hemen altta birinci satırda 220'yi komple yan yana hepsini görüyorsunuz. Bakın. 3 tane 0 1. 3 tane 0'dan 2'ye. 3 tane 0'dan 0'a. 0'dan 1'e. 0'dan 2'ye. 0'dan 0'a. 3'er tane yazdık yan yana. İkinci satıra bakın. 214. 1'den 1'e. 2'den 2'ye. 0'dan 0'a. 1'er tane. Hemen yanında 1'er tane daha. Alttaki satırda Alttaki sütunda blokta yine 214, 1'den 1'e, 2'den 2'ye, 0'dan 0'a. Birer tane yazıyoruz bunu. 216'ya geçik 3. satıra. 216'ya biraz önce 1'den 0'ı kullanmışım. Bakın burada 2'den 0'ı kullanıyorum. 216'ya bütün hepsinin altına tek de 216'ya 2'den 0'a diyorum. Yukarıdan aşağı birer tane kupon. 9 kupondu bu 18 kupon. İspatını yaptım biraz önce. Geçen haftakinden. Ee, isterseniz buraya 2 maç daha ekleyin. Garanti düşündüğünüz bir maç, iki maç. Basın üç misli, beş misliyi. Rahatınıza bakın. Bizi izlemeye devam edin. Abone olmayı unutmayın. Sağ alttan tıkladığınızda bütün videolarımızı, geçmiş videolarımızı da orada göreceksiniz. inceleyebilirsiniz. Bizi izlemeye devam.